LPG'li araçlarının dönüşüm merkezi 3L otogazdan herkese merhabalar. Aracımız 2022 model 0 Toyota Corolla. E, araca BRC'nin Maestro diğer kitini tercih ettik. E, yanımızda da BRC'nin Marmara Teknik Desteği Ahmet Bey var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar. Elinize sağlık. Teşekkürler. E, sizin de sağlık. Çok güzel bir kit, başarılı bir kit olmuş. Peki bu araçta neden BRC Maestro tercih etmeliyiz? BRC Maestro'nun neden tercih etmediğim sorusu e, aracın. Kendi hiçbir şekilde kendine zarar vermeden, orijinal kablolarını kesmeden yaptığımız e, ve teknolojiye daha bu arabanın teknolojisine ayak uyduran bir kit evet. üretildi şu anda BRC tarafından. Üstelik diğer kitlere oranan yakıt tasarrufu bu araçlarda daha fazla. Ayrı teknolojik ürünlerden ziyade işte aracın hiçbir parçasına zarar vermeden, kablolarını kesmeden montaj yapılan tamamen bu Toyota Corolla'ya özel olarak çıkarılmış My süre kitimiz. 1.5 Toyota'ya. Evet. Şimdi biz zaten montaj yaparken de tüm ekipmanın ayakları orijinal bir şekilde hazırlanmış. Cevatısına kadar o şekilde gönderildi gitti. Birebir montajı o şekilde gerçekleştirildi. Evet. İşte bizim de zaten BRC'nin tasarımı, yani bunun montajının bile kolay olması. Yani burada usta, e, tamam usta da önemli ama e, biz bunu tasarlarken, dizaynlayarken e, arabaya tamamen en güzel yerde, en güzel görüse olarak gözülecek şekilde montajının yapılmasına Destekliyoruz. Evet. Yani bunu ne yapıyoruz? Özel braketleri var. Neyin nereye geldiğini usta alıyor, hiç böyle bakmadan bu nereye gelecek falan demiyor. Hepsinin yeri belli, özel olarak braketlenmiş ayaklarıyla beraber montaj yapılan bir kit. Arabanın da önemli olan burada orijinalini bozmamak, yani delmemek, kesmemek. Ya Bizim için en büyük şey endikap bu. Arabanın hiçbir şekilde orijinalini bozmadan montajının yapılması. Aracımızın montaj ve programlı işlemlerini bitirdikten sonra şu an e, yolda ayar ve performans testi için yola çıktık Ahmet'e ile beraber. Herhangi bir performans kayıp falan görmedim. Ahmet abi de bunlarda şimdi e, herhangi bir yolda müdahale edebileceğimiz bir ayar durumu yok değil mi? Şimdi bunlar da İtalya bu araba İtalya BRC fabrikası alıyor ve bir yıl boyunca bu arabayı koşturuyor. Her türlü şartlarda işte soğuk şartta, sıcak şartta. Ee, bu arabayı koşturuyor ve buna göre özel bir yazılım yazıyor yapıyor. Biz hiçbir şekilde bu yazılıma zaten kimsenin müdahale etmesi istemiyoruz. Çünkü standart bir yazılım var. O yazılıma müdahale edildiği zaman arabada daha e, problemlere sebebiyet verebilir. Bu arabanın yazılımı standart atılıyor. Hiçbir şekilde kimse müdahale edemiyor. Zaten o yazılım en iyi verim aldığı aracın en iyi verim aldığı yazılım müdahalenin kimsenin de müdahale etmesine gerek yok. Programa girdiğinde herhangi bir bozuk parçada hemen sizi uyarıyor. Diyor ki şu parça bozulmuş, değişmesi gerek. Biz bu araçta müşterilerimizden tek istediğimiz her 10.000 kilometrede bir veya 6 ayda bir düzenli olarak LPG bakımlarına gelmelerini istiyoruz. BRCE'nin programa lisanslı program. Yani işin ehli olan, yetki verdiğimiz BRCE bayilerine de düzenli olarak bakımlarını yaptırıp bu şekilde kullanmalarını müşterilerimizden rica ediyoruz. Ahmet abi şimdi 100 litrede 5 litre gibi bir ciddi bir tasarruf bir oran verdik. Bu tabi değişkenlik gösterebiliyor mu? Tabi arabanın yük sayısına, yolcu sayısına göre trafik durumuna göre ortalama olarak verdiğimiz rakamlar bunlar. %5 İşlemlerimiz tamamlandı. Aracımız müşteri hazır. Araçla veya kiftle alakalı Öğrenmek istediğiniz konular olursa bizlere sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Ahmet abi teşekkür ettik seni buraya kadar iyi oldu. Teşekkür ederim olduk. sağ olun. Hoş Elinize kaldı. sağlık. Çok güzel montaj evet. oldu.